Ana başlık şiddet ama bunun yanı sıra gündemimizi gerçekten allak bullak eden hatta e, her birimizin psikolojisini allak bullak eden kadın cinayetleri çok daha gündemde. Tabii. Ve son yaşanan Emine Bulut cinayeti. Kadına şiddetin artık en üst noktasını yaşıyoruz bu şiddet. Kadının yavrusuyla birlikte her birimizin içini, içimizdeki telleri, bam telimizi hem patlatan hem titreten bir olay yaşandı. Bugün arzu ederseniz şiddet çok genel e, bir, konu. bir konu. Bunun içerisinde efendim... E, Kadına şiddet var, hayvana şiddet var, taciz var, çocuğa taciz var, şiddet var, aile içi şiddet var, toplumsal şiddet var, iş yerlerindeki mobbing'ler var. Bunlar da bir şiddet, Kesinlikle. çok genel. Ama biz bugün diyoruz ki gündemimizi işgal eden ve işgal etmeye de devam etmesini istediğimiz Tabii. Emine Bulut cinayetinden bahsedelim mi? Kadına Tabii. yönelik şiddetten. Tabii Altında ki. ne yatıyor bunun hocam? Altında ya benimsin ya kara toprağım. Bu çocuğun da olsa. Yani. Çünkü niye? Sen diyor eğer benim değilsen diyor. Ben senin getirdiğin çok affedersin sıpayla seni yok ederim diyor. Seni bir yok ederek ya, yavrum benim de ortak yavrumuz olsa da diyor. Bu benim için hiç önemli değil diyor. Bu kadar egoizm, bu kadar narsizm, bu kadar... E, yani sapıklık bu kadar manyaklık adeta bütün psikolojik hastalıklar bu psikomanyaklık adına psikopatlık adına bu adamda toplanmış Çünkü niye yavrusunun onun kendi yavrusunun önünde annesini öldürmek e, yok etmek e, yavrusunun kızının da geleceğini bir nevi yok etmek demek O yüzden az önce dediğim gibi artık hiç şiddet hücrelerimizde bizim burada toplum olarak Dur deme zamanımız geldi ve sensörlerimizi açıp ilk bırakın tokat vurulmayı El kalktığımızda daha önceki programlarımızda da söyledim El böyle kalktı mı tamam Biz de kaldırmalıyız dur ama Dur şeklinde Dur, dur Hı, burada evet. dur Çünkü böyle yapınca devamı gelebilir Herhangi eli kulağında demek Bakın eli kulağında deyimi burada aslında olur Çünkü böyle kalkınca biz de böyle diyeceğiz Yani eli kulağında bu şekilde dur artık. Dur. Yani her an gelebilir. Ne zaman bir cinayet oldu? Ne zaman hangi kadın şiddete maruz kaldı? Hemen gözlerimiz açıp hangi televizyonda ne oldu? E, Tabi haber kanalları da zaten genellikle haberin e, geleneği gereği kötü haberler veriliyor ki halkı farkındalık sağlasın diye haberin kuruluşu da burada. İyi haber bir tane ise 9 haber. Zaten kötü haber çok da hızlı da yayılıyor. yayılır. O yüzden evet. eli kulağında. Yani ilk böyle yaptığında hatta bir beyefendi, bir erkek özellikle toplumda erkekler şiddet uygulamasa Emine Hanım olayları olmayacak. Çünkü erkek şiddet uygularsa kadın da yok edilirken veya e, can güvenliği tehlikeye girdiğinde savunma mekanizması gereği, savunma refleksi gereği o da şiddet uygulayabilir. O yüzden balık baştan kokar. Eğer erkek şiddet uygularsa kadın da şiddet uygular. Eğer baba şiddet uygularsa çocuk da bu şiddet iyi bir şeymiş. da kalındığında müracaat edilebilen bir yöntem zannedilir. O yüzden... Ta ilkokullardan başlayarak az önce bir gencimizle tanıştık mesela evet. Kartal. Ee, yani okulda ne güzel bir diploması geliştirmişler. Ufak evet. tefek itiş kakış olsa da diyor. Hani onla bize göre kavga değil ama onlara göre kavga. Küçük bir şey bile kavgayı devam ettirmeyip biz öğretmenimize, müdürümüze iletiyoruz. Ve bir diplomatik yol buluyoruz. O yüzden okullarda... Psikolojik danışmanlara çok iş düşüyor, velilere çok iş düşüyor, öğretmenlere çok iş düşüyor. Eğer birinci okul ailede çocuk şiddet görmemişse ve şiddet geçer hakçı olmaktan çıkarılmalı, şiddetle hiçbir iş yaptırılmamalı. Nereden başlıyor? Çocuğa diyor ki seni döverim pazara gitmezsen, işte şu işi okula gitmezsen seni döverim. Yani dövme cezalandırıcı bir araç öğretiliyor ve... E bugünkü nesillerde onu icraata döküyor. O yüzden e, gösterdiklerimiz ve rol modellerimiz çok önemli. İkinci okulda normal devam ettiğimiz örgün eğitimler. Yani evet. 2019-2020 eğitim öğretim yılına girdiğimiz giriyor olduğumuz şu günlerde e, o yüzden okullarda eğer şiddet geçer akça olmaktan çıkartılır, müdür öğretmene öğretmen öğrenciye e, öğretmen veliye şiddet sözde ya da fiziksel veli öğretmene, veli öğrenciye şiddet uygulamıyor olursa bu illa fiziksel şiddet değil, psikolojik şiddet. İş yerlerinde de artık yeni bir döneme giriyoruz. Biliyorsunuz 1 Eylül'ü itibariyle yani yeni bir dönem açılıyor hepimiz için. Evet. Çünkü okulların başlamasıyla iş dünyası da yeni bir yıla giriyor aslında. Gerçekten, o yüzden öyle. hazır bu olay da oldu. Bahri Rahmetli'nin şanına yakışır. Hani o e, kabrinde şöyle ruhu bizleri duyuyor ve biliyor, işitiyordur inançlarımıza göre. Yani e, en azından şöyle desin. Ben öldüm, bari bir milyon kadın kurtuldu. İşte beş milyon insan şiddetten kurtuldu. En önemlisi göz, çocuklarının gözlerinin önünde hiçbir kadın bir tokata maruz kalmadı diye bari kabrinde rahat ettirelim bu merhumiyi. Evet. Gerçekten de yine çok güzel noktalara değindiniz.